Şimdi düz saçlıların çilesi bitmiyor. Ha bununla içeri mi girdin? Evet. Ay pardon ya. Ee, içeri girilen terlikle dışarı çıkmışmış. Öyle diyelim, öyle olsun. Saçmalıyoruz işte. <gülüyor> Ve su tankı falan diyor. Ya ben doğayı çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Doğayı seven kaç kişiyiz? Aloha Aslında şu anda Ekim ayındayız. Ekim'in sonlarına doğru Geldik ve e, Datça'ya gideceğiz büyük ihtimalle Yarın annemle O yüzden de sizde böyle Datça'ya Götürmek istedim. Tabi hayırlısıyla Gideceğiz daha belli değil ama gidersek Zaten sizde görürsünüz Neyse açılışı falan filan hani orada yaparım diye düşündüm. Hani böyle bir günlük vlog olur zaten diye düşündüm. Çünkü Ekim ayında hani çok güzel burası. Size şimdi giderken bir göstermek istedim. O yüzden bugünden başlatıyorum. Ama böyle bugün hani böyle fasafisi olsun diye hani çekmem. Böyle çok ne bileyim ilgimi çekecek hani sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu bir şey olursa çekerim. Bunu da böyle bir söyleyeyim açılışı yapayım. Bir de size şurayı göstereyim. Şimdi bir yukarıdan göstereyim. Bir de şimdi yürürken annem de bu arada beni bekliyor. Saat neredeyse 2 oldu. Daha hiçbir şey yemedim çünkü dün 7-8 saat yani gerçekten öldüm geberdim ee, çok yorucuydu normalde araba kullanmayı çok seviyorum hani biliyorsunuz zaten hani herhalde az biraz bahsetmişimdir ama bilmiyorum Ekim ayında yordu beni belki havalar biraz soğumasıyla beraber neyse ben artık susmasam böyle konuşacağım da konuşacağım şimdi buraya bir size göstereyim ay kameraya da uzak kalmışım böyle vlog değişik geldi Buraları zaten biliyorsunuz önceden. Şimdiki şöyle bir durum var. Ee, annemin bir arkadaşının bir yeri var burada. Onluğa gidiyoruz. Orada kahvaltı yapacağız. Bu arada deniz sesinden umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Şöyle mi yürüsem? <gülüyor> şöyle şöyle yürümek istiyorum. Eskiden Acun Firar'da vardı. Bilenler ve hatırlayanlar hatırlar. Ee, o, onun gibi hissediyorum şu anda kendimi. Neyse işte orada yemek yiyeceğiz. Daha doğrusu böyle brunch yapacağız. Saat 2'de işte kahvaltı. Kahvaltı. Öyleli, Ondan sonra da belki size göstereyim. Muz ağaçları falan varmış orada. Çok güzelmiş. Bahçesi falan varmış. Bayağı da merak ediyorum. Bu arada tabii ki de eğer çekim yapmama izin verirse yani. Göstermeme izin verirse ancak kayıt alabilirim. Bir yere geldik böyle. Size bahçeyi göstermek istiyorum. O yüzden de saçlarımı açtım. Yok bahçeyi gezdireceğim birazdan. Böyle değişik değişik ağaçlar var. Gezdirirken ben olmayacağım. Sadece sesim olacak. O yüzden özellikle şimdiden söylüyorum. İşte limon ağacı, mandalina ağacı, böyle değişik değişik ağaçlar var. Çok güzel. Şu an oradayız. Muz ağacı var. E, hepsini göstereceğim. Öyle göstermeden önce de böyle bir intro yapayım istedim. Şimdi mini bahçe turumuz başlıyor. Buradan böyle bir giriş. Şöyle giriyoruz. Burası bir arkadaşın evi. Sadece o kadar çok böyle meyve ağaçları var ki bayıldım. Şu ya mandalina ya limon ama bence mandalina. Çünkü limon daha böyle şeyli oluyor. Ucu. Daha farklı oluyor diyeyim. Bunlar mesela mandalina ağaçları. bunu eminim. Tam zaten böyle mandalina boyutu. Şurada bademler var. Görebiliyor musunuz? Göstereyim size bak. Çok az bademler kalmış. Çok tontik. Şöyle bak. Gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. Şöyle. Bu keçi boynuzu ağacı. Yani ağaçları böyle tanıtıyorum. Bu limon. Bu limon ağacı ve limonlar. Minnak limonlar. Ondan sonra bu portakal. Şu. Çünkü nereden biliyorum. Şöyle oluyor hatta portakallar ama Ekim ayının sonlarındayız. Bir aya falan olur diye düşünüyorum. Ben de çok iyi bildiğimden değil. Ondan sonra size muzu göstereceğim. Bir dakika. Şöyle. Geleyim. Şurada bir muzumuz var. Bakın. şurada. Şöyle. Yolun. Aşkın kayıt altında. Böyle bir şey var mı? Bak, bak, bak. Bir de size şu terası göstereceğim. Şu begonvil ağacının. Ben begonvil manyağı değilim ama bu gerçekten güzel ya. Bakar mısınız? Bu arada bu da nar ağacı. Şöyle görüyorsunuzdur. dur ah, hep oyun peşindesin ya, hep bir oyun peşindesin. Yeter ki oyun olsun. Günaydın. Vallahi bu kadar doğal olmak iyi mi kötü mü bilmiyorum siz bana söyleyin. Yeni uyandım. Sadece size günaydın demek istedim. O yüzden karşınızdayım diyeyim. Ama şu manzarayı bir göstermek istiyorum. O kadar güzel ki. Sabah şu an saat 8.30'a geldi. buçuk falan. Ee, ve bu böyle denizin durgunluğuna falan bir bakın istedim. Ee, onu size bir göstereceğim. Şimdi Gül ablayı sizinle tanıştırmak istiyorum. Merhaba demek ister misin Gül'ün? Merhaba, Taten Hanım. Nasılsınız canım? Benim? İyiyiz vallahi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım. ben. Söğüt'e gelenler bunlardan alabilirler, değil mi? Evet, herkes alabilir. Burada keçi boynuzu özü vardı. Evet. Soğuk sıkım. Şunlar çok güzel, Tarıkım ben bundan. Var, balım çok güzel, tarhanam var. Her hepsi doğal, hepsi. Aynen, aynen. Siz yapıyorsunuz. keçi boynuzu onlarımız. Lambalarımız var. Lambalar nerede? Ha, ama birkaç tane daha vardı. Kimisi mi sattı? He, sattınız değil mi? Aynen. Bakın bunlardan da isteyenler alabilir. Ben şunu çok Bakan. sevdim. Öyle mi? Evet. Benim daha benim vardı sattım. ama siz sattınız evet. onları. Var, değil mi? daha da var. He var mı? Kaldırdınız. Kaldırdım bu duşlardan bana. Gül abla hemen burada girişte. Bu Barba sarandayı artık biliyorsunuz şurada. Onun hemen böyle yan tarafında. Selamımı söylerler belki sana da. Evet. <gülüyor> ya bir de size şurayı göstermek istiyorum. Burada da biliyorsunuz. Çok güzel böyle bir alan. Burada otopark var. Ben de sanki burayı işletiyormuş gibi anlatıyorum ama... Gül Abla'ya bir uğrayın buraya gelenler diyorum. Boş oda bulunur. <gülüyor> Datça'ya gidiyoruz. Bu dördüncü gidişimiz. Bugün 20 Ekim, yani Ekim sonlarındayız. Bu video yayınlanana kadar büyük ihtimalle bir ay falan bulur diye düşünüyorum. Ee, ama Datça'ya ben buraya her geldiğimde böyle yakın zaten e. bir buçuk, iki saat 2 saati bulmuyor sadece virajlardan dolayı. Neyse, orada böyle bir rutinimiz var bizim. Hani bir yerde bir şeyler yiyoruz, ondan sonra geziyoruz falan. Bugün de hani size vloglayayım istedim. Daha önce vloglamadım. Ne olacak, ne bitecek, nerelere gideceğiz bilmiyorum. Her zaman hani farklı oluyor. Ama böyle ara ara size oraları göstereceğim. Şimdi yola çıkıyoruz. Yanımda göremediğiniz hayali bir annem var. Şöyle bir konu var. Bugün yüzmek imkansız yani ben zaten yüzemem annem de çok soğuk diyor. O da yüzemeyecek. Böyle bir datçayı turluyoruz. Şimdi ben size ara ara işte çekeceğim. Her yeri göstereceğim. Ben çok fazla konuşmayacağım. Size böyle etrafı gezdireceğim. Şu an merkezdeyiz bir de. Yani benim bildiğim kadarıyla merkez. Umarım beğenirsiniz. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. da biz bir geldiğimizde, işte ben 2018 yazında ilk geldim, doğru hatırlıyorsam. Evet, ilk gelişimde, ondan önce hiç gelmemiştim ve o zaman bayıldım ve bir hafta kadar kalmıştık bir arkadaşımla ee, ve ondan sonra hani hep gelmek istedim açıkçası çünkü Pal Palamut Büküne gittik o zaman, ay böyle heyecanlanıyorum konuşurken, datayı anlatırken niyeyse ben çok seviyorum burayı. Ya. Böyle çok kasaba kasaba. O yüzden böyle bilmiyorum bana çok hitap ediyor. Neyse Palamutbükü'nün denizi çok güzeldi. Efsaneydi ve kesin hani ben buraya bir daha bir daha gelirim dedim. Sonrasında geçen sene gelemedim. Bu sene zaten hani Marmaris'te çok zaman geçirdiğim için. Bir de bu hani karantina süreci falan filan biliyorsunuz. Neyse ee, ve Palamutbükü'ne gittik. Orada zaten deniz efsane yani çok güzel bir yani böyle... Soğuk, hani Bozcaada'nın denizini biliyorsanız yine öyle hani bayağı soğuk ama böyle nasıl diyeyim kendinize getiriyor sizi. Bir de denizin hani dibini görüyorsunuz o kadar temiz ve böyle masmavi. Hani öyle böyle bir maviliği yok. Onun yanı sıra bir de ne diyeceğim, hani bir de kargı koyu var. Hani bu sefer tabii ki de oralara gidemiyoruz zaten hani üstümde yani e, sweater, sweater, W'ları İngilizce de söyleyememe hastalığı, sweater var. Ee, o yüzden kargı koyuna hani özellikle böyle yaz aylarında gelirseniz Datça'ya muhakkak uğrayın derim. Ben böyle hani bu sebeplerden ötürü hani koronadan falan dolayı zaten çok böyle kalabalık yerlere gitmeyelim istedim. O yüzden her geldiğimizde biz daha böyle sakin yerlerde kalmayı tercih ettik. Bir de eski Datça yani dediğim gibi oraya bence muhakkak gidin ama çok kalabalık oluyor. Bir de bence güneş batınca gidin yani güneş batarken gidin ya da yaz aylarında giderseniz çünkü çok sıcak bir de hani orası böyle ekstra sıcak oluyor çok bilmiyorum niye bizim kaldığımız yer böyle daha köy köy açıkçası hani küçücük ama burası böyle zaten hani kasaba gibi geliyor bana hani özellikle İstanbul'dan sonra hani mesela yaz kış yine nefes almadan konuşmaya başladım yaz kış yaşamayı tercih edersem ben mesela Datça'da yaşamayı isterdim açıkçası size öyle söyleyeyim amfiyatroyu göstereceğim annemi bulacağım Ondan sonra da geziye devam edeceğiz. Buyurun kahve ikram edelim. Osman Dibeğ buyursun. Buna bakabilir Teşekkür ederim. Çok yani. sağ ol. Çekebilir miyim? Çek, çek, çek. Çek. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Begon Villar sarmış, çok güzel gözüküyor. Baktın mı bağ oluyor, Bakmadım mı sağ ol. Evet, haklısınız. Ben buranın yerlisiyim, 76 yaşındayım. Ay ne güzel. <gülüyor> ama daha genç gösteriyorsunuz işte. <gülüyor> Doğada olmanın, burada olmanın. Ya, buranın hava çok temiz, bak. Kaç senedir bu evdesiniz? Uzun seneler. Evi denenim buradayım ama Ne güzel. ev tadiler. Birkaç defa tadilata girdi, ondan sonra şart oldu yaptım, sorunlarından kalıyorum. Ne güzel vallahi ya, ana caddede bir de. Şurası He? da hemen sahil zaten, Hani yemek yeniyor falan. Şurası... Güzel. Merhaba, güzel. merhaba. Benim eşim birisi. <gülüyor> Hadi Eşiniz bakalım. mi? O, ha, bir merhabalar. <gülüyor> Evet evet konuşuyoruz. Şunun dekorasyonuna bayıldım. Baksanıza çok tatlı bence. Böyle minik minik kedisiz blok olmaz. Değil mi kedi? İyi misin burada? Mutlu musun kedi? Ne haber? Ne haber bücük? Ne haber bücük? Şimdi burada Balmum'u gördüm de size birkaç bir şey söylemek istiyorum bu Balmum'u ile ilgili. Ben çok memnun değilim açıkçası çünkü çabuk yanıyorlar yani hemen bitiyorlar. Bilmiyorum yani çok iyi yanmıyorlar bence ama isteyenler, ilgilenenler, Balmum'ları çok daha iyi normal bunlardan. Kapanışı yapmaya geldim. Umuyorum hem izlerken keyif alırsınız hem de böyle biraz olsun Datça'yı size anlatabilmişimdir. Gönül isterdi ki Ekim ayının sonlarında olsak da şöyle denizde yüzmeli, dalmalı çıkmalı bir blok olsun. Aklıma aslında bu yaz şöyle bir fikir de geldi. Evet su altında da çekim yapabiliyorsunuz ya onlardan belki hani böyle çok profesyonel olmayan. Buradan da tipime bakarken beyaz ışığı açtım açmadığımda çok karanlık oluyor çünkü böyle daha mı iyi? Her neyse o su altı kameralarından şöyle hani çok profesyonel olmayan bir şey hatta hiç profesyonel olmayan böyle bir şey alayım dedim belki seneye öyleli çekimler olur ben çok seviyorum böyle su altından ne bileyim takla atarken falan böyle yüzerken eğlenceli olur. Böyle bir Datça Vlog oldu. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz beğenip, abone olup bir de o bildirim zilini açmayı hatırlarsanız çok çok müteşekkir olurum. Kocaman kocaman mahalo derim. Bunun yanı sıra çok fazla hem Datça hem de benle dolu bir Vlog oldu. Böyle aslında hani arkadaşlarımın da olduğu Vloglar çekmek istiyorum. Yani annem çünkü zaten onu çekmemi istemiyor. Genelde annemin arkadaşları da istemiyor. Bak şimdi bagajı açmamı istiyor. Burada ne yapıyoruz? Sen ne istiyorsun ya? Tıklatıyor. Her neyse ben devam edeceğim valla. Gönül isterdi ki arkadaşlarımla çekeyim şu vlogları. Ee, ve umuyorum bu koronanın bittiği günlerde artık daha güzel günlerde öyle gelecekte yakın diyelim. Ve gerçekten böyle ne bileyim herhangi bir şey. illa yaz olması da gerekmiyor. Yani olur. Ben arkadaşlarımla tatil yapmayı da özledim. Ee, böyle şimdilik çok çok mahalo, kocaman mahalo. Bambaşka bir vlogta görüşmek üzere diyorum. Yorumlarda buluşalım diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Hadi cüz. Şunu da çıkarsam mı, çıkarmasam mı? Böyle gibi oluyor. Ya. ya kamera açık değilken tipi açıkta. <gülüyor> <gülüyor> diye. Saçmalama. Bak. Bu el sallama işi de yani. Gerçek şöyle falan mı yapsam? Yani bunu yapmak yerine şu nasıl? Bu da çok böyle cool yani. Ah, sallıyorum.